Şükür yarabbim. Dur kardeşim. <gülüyor> Mal mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Aptal. Oğlum git. Başka bir yerde iş ya? <gülüyor> sen insan gibi yürüyemeyi biliyor musun? Dur başladım. <gülüyor> <gülüyor> Şükür yarabbim. Şükür. Ben <gülüyor> de bu Bey evet, <gülüyor> Bu sefer ona vur. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Git başka bir yerde ye şunu, belki cana ha. Kardeşim sen de senin gibi yiyemez <gülüyor> gibi ya lan. <gülüyor> tamam yiyorum hadi. Otur, yiyersen gibi yiyeceksin. Dur dur dur. tamam. Karışım, tamam Dürtün, tamam, düz yiyeceğim tamam. Geç otur düzgün düzgün ye. Bak yiyeceksin. Tamam, yiyecek tamam insan gibi yiyeceğim ben. <gülüyor> tamam. İnsan gibi yiyor. <gülüyor> Amk anana koydurma insan gibi ye şunu. <gülüyor> kardeşim, <gibi> ye tamam. <gülüyor> bak, i̇nsan gibi yer misin kardeşim bunu? İnsan gibi yer misin? Dur, dur, dur. dur. Başla. Tamam. Kardeşim, tamam, yeter tamam. mi? İnsan gibi yaşayın. Tamam, bileyim. yiyeceğim. Tamam, otur. Ben akıl hastanesinden kaçtım. İnsan gibi yiyeceğim, hayvan gibi yiyeceğim. Tamam. Allah'ından sen bul, tamam. Kardeşim, insan gibi yiyoruz yani, nasıl yiyelim? Bize öğret. nasıl Aman, baban yiyelim? baban, sana böyle mi öğretti? Evet. Başladım. Amin okudum insan gibi şunu bak cami yönündeyiz. Bak bana etme. Kardeşim nasıl yiyeceğim? İnsan Sor. gibi. Tamam insan gibi. Hepsini ziyan etti Ne anladın? Karpuz yedin şimdi sen. Yedim. İyi mi? Kardeşim sen nasıl, sen hiç karpuz yiyor musun? Yiyorum. Ee, nasıl yiyor? Anne baba i̇nsan sen gibi, öğretmiyor mu? İnsan gibi, senin gibi, Bizim. hayvan gibi yiyor. İşte böyle oluyor. Ben hayvandan 5 dakika önce oldum. Ben de benden 5 dakika önce doğdum. Senin şey var ya, burada döverim ha. Gel. Hayvan gözünü morarttın. Ben senin götünü morarttın. Oğlum şunu yesen gibi yavarlarda. Dayak yiyeceğim. Nasıl yiyeceğimi sana mı soracağım kardeş? Evet lan. Bak sormuyorum. bak hayvan ölüyorum. Bunun peçeteyle <gülüyor> düşünüyorsan verin. Peki. Peki. Oh, oh, oh. Tamam. Yeter ulan seni sen mi dinleyeceksin? Tamam insan gibi gibiycem bi dakika bi dakika, dakika Tamam kardeşim tamam tamam Tamam kamera şakası. şakası Ne kamera şakası lan Uzay Kamera orda kamera orda kamera şakası Tamam bırak Kardeşim helal olsun ya. Çok sinirliydim he. Helal olsun. Kardeşim. Vallahi çok sinirliydim. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun. Ee, e, kanalımıza da abone olursun. Ee, da abone olursun. Ee, kanal... Kanalın adı ne? Üç kafadar. Abone olursun kardeşim. Üç kişi değilsiniz. Üç kişisiniz. Tek kişisiniz. Kardeşim üç kişiyiz. Kapat. Kapat.